Bekle 3 2 iki... Merhaba arkadaşlar biz kanalına hoşgeldiniz. Bugün yeni bir videoyla hep beraberiz. Bugün Yiğit Değerli Abla arkadaşımla Y'den bir ortak video daha çekeceğiz. Bu seferki video tarafını seç gibi bir şey olacak. İkimiz de bir soru sorup iki tane seçenek vereceğiz birbirimize. O şekilde gideceğiz. Yani bugünkü video o tarzda olacak. Onun dışında Yiğit arkadaşımın da açıklamaları varsa yapabilir hemen. Evet arkadaşlar Emin'in de dediği gibi tarafını seç gibi bir şey yapacağız. Emin iki tane seçenek sunacak. Ben onu cevaplayacağım. Ben Emin'e soracağım. O da, o da benim aynı soracağım diyeceğiz. Evet. Aynen. Ee, bu arada benim de bir YouTube kanalım var. Geçen videoda dediğim gibi. Ee, Adı Yiğitlerle bana da abone olsanız sevinirim. Evet. evet. Ee, onun dışında hemen başlıyoruz. Ee, hepimiz tabii ki de random yani aklımıza gelen ilk şeyi soracağız. İlk ben başlayacağım Yiğit. Evet Yiğit. Şimdi pizza mı, hamburger mi? Hangisini daha çok yiyorsun günlük hayatta? Hangisi hamburger. daha favori? Benim günlük hayatta hangisi? Pizza mı hamburger mi? Ben genellikle pizzayı daha çok seviyorum. Hamburgeri de severim ama pizzayı daha çok severim. Uçak mı, otobüs mü? Hangisinin seyahatini daha çok seviyorsun? Sence hangisi daha ya. güzel oluyor? Ee, otobüs zevkli oluyor, uçakta böyle şey... E, bence uçak ya. Değil mi? Uçak daha iyi Evet, uçak daha iyi. Ee, otobüs mü, uçak mı? Ben uçağı seviyorum fakat birazcık tehlikeli bulduğum için, otobüse göre daha tehlikeli olduğunu düşündüğüm için ben otobüsü daha çok seviyorum genellikle. Hem daha uzun seyahat oluyor, ben uzun yolları da sevdiğim için otobüs diyorum. Şimdi devam ediyorum. Tamam. Ee, birazcık da spora yönelmek istiyorum. Ee, basket Aha. mi futbol mu? Basket mi futbol mu? Basket çok oynamıyorum. Ee, futbol. Tamam futbol diyorsun. Şimdi ha. sen zaten soruyu soracağın için ben bu sefer Aynen. cevap vereceğim kendimi otomatik olarak. Ben futbol normalde fakat çok becerebildiğim bir şey değil. Özellikle kalecilik konusunda mecrübelerim var. Zaten evet. arkadaşım biliyor okulda. Yani kalecilikte çok kötüyüm. Normal oyunda da birazcık defansif oyunda bazen şaşırtabiliyorum. O yüzden baskete daha önce de gitmiştim. Bana daha çok hitap eden bir şey olduğu için ben basketmiyorum. Devam ediyoruz. Tamam. Ee, onun dışında bir soruya geçiyorum. Ee, Yiğit'in Sevci'ye türden gitmek istiyorum. Ee, bir tür eşya sorusu soracağım şimdi. Ee, tamam. Sence zeka küpüne sahip olmak mı yoksa Bin aboneye sahip olmak mı? Hangi daha çok sever mi? Beni ben... böyle arada bırakmak istedim şu an. <gülüyor> evet şu an gerçekten arada bıraktım. Biraz evet. düşünmem lazım. Tamam. İstediğin kadar vaktim var. Bir yanda zeka Akif'i en çok sevdiğin eşyalardan birisi. Bir yanda da bin abone olmak. Çoğu YouTuber'ın hayallerinden birisi. Yani aynen YouTube'a başlayanların 1000 abone olma şeyi var evet. Biz de şu an öyleyiz. Yeterince bence zeka küpüm var. 30'a yakın bir zeka küpüm var. O yüzden ben 1000 abone diyorum. Tamam bin abone dedi Yiğit arkadaşımız. Ben de 1000 abone diyorum. Zeka küplerini daha önce çözmeye çalıştım. Fakat çözemiyorum. Senin aran yok. Aynen. Ama Yiğit'e Yiğit en başladığında onu gaza getiren kişi bendim. Bir keresinde... Evet. Evet, Yiğit'e teklif sunulmuştu çözebilir misin diye. Ben yok ya çözemezsin, hadi çöz de göreyim dedim. Çözdü. O şekilde de yoluna devam etti. Şu anda da cidden evet. ee, yani ustalaşmaya da başladı zeka. İlk çözümde 4-5 dakikada çözmüştüm. Şu an 30 saniye altında çözüyorum. Evet, o konuda çok zekileşti. Bu sefer yine iki tane güç hakkında bir şey sormak istiyorum. Tamam. Sen olsaydın. Ee, hangisi daha favori tabii ki zamanı geri almak mı daha güzel geliyor sana daha cazip geliyor yoksa e, onun yerine daha hızlı olmak yani hızla alakalı şeyler mi daha cazip geliyor hızla alakalı derken kendini daha hızlı yani koşmak şey, daha kısa sürede mesela arabaya eşit bir süratte koştuğunu düşünebilirsin ee, zamanı geri almak değil ya Hız, hızlı aynı. Tamam, ha, aynen. Ben olsaydım ne derdim? Zamanı geri almak derdim. Geçmişi telafi edebilmek için. Ee, bana o daha uygun geldi. Onun dışında evet, sıradaki sorum ise telefon mu bilgisayar mı? Telefon mu bilgisayar mı? Ee, normalde daha kısa sürede bir şeyler yapabileceğiniz için ben telefon diyorum. Bilgisayarda çünkü onun açması var. O daha şey oluyor. Ve bilgisayarlarda genelde internet şey yapamıyoruz. Evet. O yüzden ben telefon diyorum. Peki ben e, Yiğit'e zaman konusunda katılıyorum. Bana sorsalardı evet aslında ben de telefon diyorum. Çünkü cidden bazı işleri daha yavaş götürdüğü için telefona Aynen. göre daha avantajsız konumda. O yüzden ben de bir ay telefon diyorum. Ve son soruya geçiyoruz. Şimdi son soruyu soracağız. Çok görüntülenme mi isterdin yoksa çok abone mi? Daha doğrusu çok izlenme mi isterdin? Çok abone mi? Ne kadar abone yani? Çok, çok abone düşün mi? yani belli bir sayısı yok. Hem çok Milyon abone var. bir tarafta yani binin daha üstünde gibi düşünebiliriz. Bir yanda da çok izlenme var. Böyle mesela atıyorum 20 dakikalık bir video attım diyelim. Ta 15 dakikasına kadar böyle izleyen var takır tukur. Sen olsan hangisini tercih ederdin? Hangi şansı değerlendirmek isterdin? Abone eğer milyon falan oluyorsa abone eğer olmuyorsa ben şey izlenmeyi seçerdim. Ama aslında aboneyi seçtiğimde büyük ihtimalle o abone olanlara en azından yarısı da videoları izler. Yani. Olabilir. Bu farklı bir bakış açısı. Abone mi diyorsun? Yok ben izlenme diyorum. Ama abone milyona falan ulaşsa... Şöyle düşünelim. Derdim. Mesela milyona ulaştı ya abone da tam evet. izlendi diyelim. Hani aynı şeye denk geldiği için, hani abonen ne kadar artarsa izlenme de o var da. Mesela bin abonen var diyorsan, bin görüntülenme ile videonun yarısı kadar izlenme var diyelim. Hangisini seçersin? O zaman abone seçerim yani. Her türlü zaten yani abone, abone olanlar izler yani. Öyle diyorsun. Az da evet. olsa izlerler, az da olsa görüntülenme payı var diyorsun. Yani. Tamam güzel bir seçim. Ben abone mi, görüntülenme, izlenme mi derseniz ben yüksek ihtimalle izlenmeyi seçerdim. Neden seçerdim? Çünkü abone olanlar biliyorsunuz ki zaman geçtikçe çıkabiliyor. Çıkmadığını farz edelim. Hadi çıkmadı diyelim. Yine de görüntülenme ve izlenme süresi videoların öne çıkması açısından acayip önemli bir konu. Yani daha çok tanınmak için genellikle izlenmeye ihtiyaç duyulduğu için. Ben izlenme diyorum. Ve şu şekilde videoyu sonlandırmak istiyorum. Aslında İ o konuda ben de izlenme diyebilirdim ama bilmiyorum. Bana abone deyince, bin üstünde falan deyince e, abone diyeyim ya. Ama aslında izlenme aynen daha iyi. Yani tanınmak açısından şey izlenme daha mantıklı oluyor. Aynen izlenme daha iyi. O yüzden iyi. izlenme diyorsun sen de. Aynen aynen kararını değiştirdim. Tamam. tamam. E, şu şekilde sonlandırmak istiyorum. İlk olarak... E, Yiğit arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum videoya katıldığı için. Ee, onun dışında benim daha fazla diyecek bir şeyim yok. Zaten Yiğit değerliyle yani O'nun kanalında da bu ortak videolar yayınlanmaya devam edecektir. Aynen öyle. O, e, son video değil zaten. Birkaç tane daha ortak videomuz olacak. Ee, o'nun dışında dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Sözü son olarak Yiğit'e devrediyorum. Eğer onda diyecek varsa diyebilirim. Yok benim diyeceğim yok. Tamam. Ee, tek diyeceğim şey e, bu videoya like atıp e, kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşımı. Çok teşekkür ederim. bu kadar. Pekala bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın